Bugün 6 Nisan 2022 Çarşamba Merkür günündeyiz İkizler Burcu'ndaki ay güne değişken ve hareketli enerjiler veriyor sabah ve öğle saatlerinde etkili olacak olan ay ile Koç Burcu'ndaki güneş arasındaki olumlu açı duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurmamızı kolaylaştırabilir güne özgüvenli ve enerjik başlayabiliriz iletişim trafiği artarken iş veya özel amaçlı toplantılar randevular ziyaretler ve seyahatler gündeme gelebilir Akşam saatlerinde İkizler Burcu'ndaki ay ile Koç Burcu'ndaki Merkür arasında oluşacak olumlu açı çevremizle iletişimde verimi arttırabilir. Fikirlerimizi paylaşma konusunda daha istekli ve özgüvenli olabiliriz. Yeni kişilerle bağlantı kurma fırsatımız olabilir. Haber trafiği artarken sevdiğimiz kişilerle bir arada olmak, hoş sohbetler, dedikodular yapmak bugün bize keyif verebilir. Gece saatlerinde İkizler Burcu'ndaki ay Kova Burcu'ndaki Mars ve Satürn'le üçgen, Balık Burcu'ndaki Neptün ve Jüpiter'le de dik açı yapacak. Yoğun enerji akışının olacağı gece saatlerinde uyku sorunlarıyla karşılaşabiliriz. Zihinsel ve duygusal hassasiyetimiz artarken güçlü fikirler üretebilir, yüksek ilahi ilhamlarda alabiliriz. Kolektif bilinçle bağlantılarımız güçlenebileceğinden gece saatlerinde ruhsal çalışmalar ve tefekküre yönelmek faydalı olabilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.